Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün sizinle birlikte Kan Sarayı'sı oynayacağız. Tekrardan bu sanırım 4. bölüm falan oluyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan parkımız başlıyor ve biz de içeri girip oynayacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz böyle güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Videonun öne çıkması gerekiyor. İzlenmelerimiz gerçekten çok düştü. Hepinizin sizin sayenizde tekrardan artacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti yeniden başlıyor artık başlayabiliriz. Evet 8 dakikamız var ve hızlıca gidelim. Umarım ölmeyiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu oyunu siz beğeniyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Aman abi ya of. Hemen başladık. Her neyse uzun sürecek bu video bu arada. Püf. Hemen başladık. Her neyse uzun sürecek bu video bu arada. Ama değecektir diye düşünüyorum. Oyun neden çok fazla kız oynuyor ya? Kız karakterler çok oynuyor. Neyse ben bunu beğendim. <gülüyor> Benim bir sorun yok. Hemen gidelim, geçelim buraları. Shift lock switch'i açtı, açmayacağım bundan sonra. Tamam, devam. Devam. Anam! Ha tamam, düşmedik. <gülüyor> Yapacağız abi. Yap Tamam daha 7 dakikamız var. Ümidimizi kaybetmeyelim. Ümidimizi kaybetmeyelim. Yapacağız abi. Yapacağız. Yapacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada Harun Rami kıyafetlerini almayı unutmayın grubumuzdan. Harun Rami grubundan almayı unutmayın. Kırmızı kırmızı kıyafetlerimiz var biliyorsunuz. Böyle üzerinde hatta HR yazıyor. Yani unutmayın. Tüm izleyicilerim aslında HR'lerdir. Bu arada şu kızın saçını hiç sevmiyorum ya. Gerçekten çok gıcık bir saç. Hadi bakalım. Ölmeden şuraya geçebilirsek. Hadi abi yapacağız. Ama klavye tak... Ah tamam. Olmuyor. Hiçbir şey olmadı. Geçtik. Ah geçtik. Geçtik. 11 para aldım. 11 param var. 11 param var. Hadi yapacağız. Devam. <gülüyor> Yapamıyoruz. Dur bir dakikada yukarı çıktık. Tekrar bir dakikada çıkacağız. Bu ne lan her yer kız. Hadi abi yapacağız abi. Hadi abi. <gülüyor> lan. Niye öldük lan. Ne gülüyorsun oğlum. Neyse devam devam devam. 5 dakikamız var hadi yapacağız abi. Yapacağız ya. Bunu yaparız bence. Bence yapacağız bunu. <gülüyor> oğlum gülmesene. Ne gülüyorsun. Komik mi lan. E, merhaba, <gülüyor> neyse tamam, tamam bizden kaçtı zaten hemen, doğru tipimiz kare olduğu için büyük ihtimal bizden hiç hoşlanmıyor. Ne oluyor lan kamera ya, shift -lock switch yapma bunu ya, bunu bana yapma şiflok switch. Deniz Şahin de bu arada yanımızda, kendisine selam verelim, kırmızı kırmızı heyrekraft yanımıza gelmiş. Kendisi kanalımızın hem moderatörü hem de seviye 4 e üyesi. Bu arada arkadaşlar aşağıdan üye olmayı unutmayın. Arkadaşım olmak isterseniz Roblox'dan veya farklı özelliklere sahip olmak isterseniz e, katılmayı unutmayın kanala. <gülüyor> ya, yeter abi geçemiyoruz. Neden buraya geçemiyorum ben? Dikkat Tamam çok fazla dikkatli oynayacağım. Oo bu kız baya güzelmiş ya. Ne haber? Ne haber nereye gidiyorsun? Kuleye tırmanıyor musun? Bit bitirecek misin sen? Ge geçebiliyor musun? Hadi abi, bu sefer bu sefer bir geçelim şöyle en yukarılara doğru. Bu kız yine burada duruyor bu arada. Bu kızdan hiç hoşlanmıyorum. Her yer kız ve. Oğlum HR kıyafetli arkadaşlar gelseydi keşke video. Bizim arkadaşlar da uyuyor biliyor musun? Saat 9 gibi bir şey. Evet geçtik tamamdır. Şimdi buradayız hadi bakalım. Şimdi kafamıza bir tane öldüren parça gelecek ve yok olacağız. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Korkuyorum. Biraz. Biraz korkuyorum açıkçası. Ölecekmişiz gibi hissediyorum ama. Buradan nereye gideceğiz abi? Aman aman. Aman ölmeyelim de. Oh, hadi yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok parlak ama. Çok parlak. Çok acayip parlak şu an yani burada. Hadi. Evet. Eşlik. Ulan son, son yer galiba. Yok son 2-3 yer var. Neyse abi yapacağız. Yapacağız abi. Yapacağız. Pes etmek yok. Hadi. Don, yapma bunu. Of. 3 dakika kaldı. Biz bunu yapamayız. Nasıl yapacağız? Hay ben böyle oyunum ya. Bunlar da aralarında konuşuyorlar. Parkur yapsanız oğlum. Oyna niye girdiniz? Birazdan pro parkura gireceğim bu arada. Pro. Hacker pro new parkuru. Hop hadi bakalım. Hadi şunun adına bir. Aynen öyle. Anam anam anam anam. Yaa. <gülüyor> i̇ki oh, çarpı iki yaptılar. En üstte çıkan biri var. Uha yalnız. Abi yukarıda lazerler falan var. Neyse. Biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar gelin. Buradan pro parkura girelim. Dıp dıs dıp dıs dıp, dıs, dıp dıs. Hadi bakalım. Seri bir şekilde. Pro parkura girdik. Mal gibi. Zaten yapamadığımız şeyi bir de burada yapmaya çalışıyoruz. Gravity'yi aktırmışlar. Gravity'yi neden aktırdınız? Merak ediyorum. Ay. Ay. Anam. Anam. Tırstım. Tırsıyorum. Tamam. Hallettik. Hadi. Hadi. Hadi. Bir dakika varmış ama. Nasıl geçeceğiz? Hiç uğraşmasak mı acaba? Neyse. Biraz şey olsun bize. Antrenman olsun. Isınalım. Gravity'yi iki arttırmışlar ya güzel oldu bu gravity. Lan! lock switch. Bir daha açmayacağım seni. Shift lock'u lock nefret ediyorum kendisinden. Niye böyle bir şey yaptım demin? Neyse. Aa Baker Nair gelmiş. Ne haber lan? Baker Baker Nair. İsme bak lan. Oğlum bu, bu nasıl çıktı zaten? Oo kızlar. Kızlar merhaba. Merhaba, ne kadar da? Sen niye çıplaksın ya? Bir dakika. Neyse. Ne habersiniz kızlar? Ne haber? Her kafanda panda var. Video mu? Evet, video. Kendisi selam bu arada. O merhaba dostum. Sen kimsin? İsmin ne? İsmin, ismini göreyim. İsmin, ismin. bu Başlık. Hadi bakalım. Koş, koş, koş. Yapacağız. Şifreli kapattım. Bundan sonra şifreli açmayacağım. Şiflok'un Allah belasını diyoruz ve Lan! tamam yine ben şifloka suç atmayayım ee, ben yapamıyorum. Yapacağız abi hadi yapacağız. Yapacağız abi bu sefer olacak. Hissediyorum falan diyor. yok öyle bir şey yok. Ne kadar saçma bir parkur ya dümdüzülüyoruz. Dündüzlüyoruz dedim önüme bir şey çıkacak ve yapamayacağım onu ben. Tamam biraz biraz korkutucu geliyor. Biraz korkutucu. Hadi abi yap, yapacağız ya yaparız. Yaparız. Yaparız biliyor musun? Bak, biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Ne, ne, neyse. Bir şey diyeyim mi? Yaparız ha Abi kill part var burada aman aman. Aman aman aman. <gülüyor> ya niye bu insanlar gözüküyor? Niye niye niye ki bunlar Ghost olmuyor? Ya Abi en aşağı düştük ya En azından bir checkpoint falan olsaydı Diğer parkour oyununa mı girsek bundan sonra? Abi bu gerçekten çok kötü ya Arkadaşlar hepimiz bu oyunu kınyalım mı? Çünkü oyunda checkpoint yok Allah belanızı sizin PÜ size PÜ PÜ size bu kadın niye çıplak? Neyse. Hay Allah belamızı. Ya ben niye gidemiyorum? Çıldıracağım ya. Abi şurada gideriyorum. Niye? Niye? El göz koordinasyonum yok. Perceptionım sıfır. Fallout oynuyoruz sanki. Special ability'lerim ee, yok. Acilen bubble falan bulmam lazım yani benim. Perception'ım çok az. Hadi abi. Daha var ya. 7 dakika var. Geçeriz ya. Ne diyorsun? Abi, en üstte bir ulaşayım artık ya. Bak daha... Aa, ya... Ama yani... <gülüyor> Neyse ağlayacağım ben artık ya iyice. Hadi abi yapacağız abi. Hadi. Hadi. Koş. Aman yemişler böyle parkur ya. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenip paylaşırsanız gerçekten çok güzel olur bizim için. Kanalda bu arada abone olmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Harun Ram kıyafetlerini almayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar kanalımıza gerçekten çok büyük destek olan YouTube üyelerimize, YouTube kankalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinin bu kanalda büyük bir emeği var, destek oluyorlar. Bu kanalın dönmesini sağlıyorlar. Hepsinin isimlerini şimdi okuyorum. Size de ekranda görüntüleri, isimleri gelsin. Üyelik isimleri biraz değişti farkındaysanız. Şimdi gidin bir bakın. Üyeliklerin o seviye yazan isimler artık kanalın sahibi, işte özel HR, destekçi bilmem ne tarzı şeyler oldu bir bakın beğendiniz mi beğenmediniz mi söyleyin. Neyse hadi bakalım. O zaman isimleri